Evet, yayına başladık, ee, kaç saat önce falan 250 ile 300 arasında skor yapmıştık arkadaşlar, Counter Strike'ta. Şimdi de 500'ü geçmeye çalışacağız, bakalım nasıl olacak. İyi seyirler, şimdiden. Oyunumuzu açmaya çalışıyor şu anda. arkadaşlar biliyorsunuz ki zaten 300'ü geçmiştik 311 puanda yayınmızı sondan damıştık 9 dakika bir şey çekmiştik Evet 2 saniye 44 inanlıyorum Ve yarın arkadaşlar. Şimdi oyununa girdik. Evet nerede kalmıştık? Bot bilmem ne bilmem ne. Örümün kalmıştık. Botlarla oluşturma yapmıştık. Zahirli botlar demiştik ve DAS'ta girmiştik. Evet 500 puan olmamız lazım. Bu anormal bir rakam. Yani çok yüksek bir rakam. O kadar yüksek bir rakam ki bunun için zamanımız da kısıtlı arkadaşlar Yani bir şekilde Bu puanın üstüne çıkmaya çalışacağız Evet hadi yüklen yüklen Oya daha başlayacağım zaten girmeden hemen başlayacağım girmeden Anormal bir rakam başlıyor Ateist oldum Ateist Of evet, kompalı Dakika. Düşman arıyoruz, düşman arıyoruz düşman Düşman gel buraya Tamam gel buraya gel buraya gel buraya Ya ben sana Evet sırada sıradaki sıradaki sıradaki gelsin sıradaki gelsin Please ah sen mi diyorsun Köşeye sıkıştım nereye kaçacaksın şimdi Nereye kaçacağım? bana bir söyle Bu silahlarla var ya benim gibi silahlarla hayatta bulamazsınız Arkadaşlar ben, ben bu silahlarda çok iyiyim oyunda Yani söylemek gerekirse hileli hile yapanların bazılarını yanabiliyorum Evet düşman düşman düşman aranıyor aranıyor Gibi bu tarafa bir sağa çarptık, bir sağa çarptık. Biz de şaşırdık. Sube sorsak çok Öyle bir şarkı var. Neyse. Kozumuz bu değil. Tabuklar gözü etrafta. Evet arıyorum ama bulamıyorum. Herhalde 500'ü geçemeyeceğiz. Öyle gözüküyor çünkü ben e, dust'ı açtım haritayı Ama dust'ı daha iyi oluyor yani geçmemiz lazım muhtemelen. Hadi kardeşim hadi kardeşim yarım saat şarkı değiştirmiyorsan Bir Biz de değiştireverdim Evet. İşte var mıydı düşman? Yoktay. Aa, niye bakmayı unuttum? Selam. Gel buraya. Nereye? Nereye yani? Benim noktasında durmuş bir de. Hop. Bay bıçak. Takım arkadaşlarımı vuruyor mu? seni tamam. Hadi be kardeşim be Templa! Yanbinde. şimdi ben seni. ben seni. Yapıştırıyorum. Yapıştırıyorum el millet'e. Gel buraya. Kafasını sıktı Evet, haritadan takip edeceğiz. Nerede Düşmancıklar burada biri var, biri var. Seni gördüm. Gördüm seni. Eto öldü tamam. Ne aradın sen? Goodbye bebe. Ve hadi be. Şimdi oldu. Sıradaki, sıradaki iki, Sıradaki biri var, biri var, biri var. Soru işareti, düşman var. Kırmızı bir şey görüyorum ben burada sanki burada bir şey görüyorum ben. Yok. Tamam boş yere burada oyalandık Gidek Gidek burda Gidelim burda Kim o? Düşman gel buraya Gel buraya kaçma <gülüyor> Tamam komo <Come on. gülüyor> Ya şu atlar Hareketimi yapamıyorum ya Favori hareketimi bir türlü yapamıyorum yap yapma Gel buraya gel Gel, gel. gel. gel. gel. gel. gel. Hadi kardeşim benimle işlemenim bekleyeceğiz ya? Evet arkada arkada koş koş koş koş koş koş koş Anormal bir rakam 500 500 Keşke videoları 600'e düzelseydim ve 400 yapsaydım Şaka yaptım şaka Ben öyle bir şey yapamayayım arkadaşlar birazcık değişik olsun isterim hani 500 ol şöyle 300'den direkt 500'e geçtim ne yapıyorsun diyorsunuz şimdi değil mi? Evet öyle diyorsun kusura bakmayın ben çıldım biliyorsam Gel buraya gel buraya Kafana kafana sıkıyorum gel buraya Sıkın. Bir aleyküm selam Dolduralım mermileri mermileri dolduralım Oturmaya mı geldik Oturmaya mı geldik he Oturmaya mı geldik biz Oturmaya mı geldik Aba babam nereye geldik bir anda arkadaşlar neresi bulursun O videoyu izleyenleriniz vardır diye tahmin ediyorum Gel buraya gel buraya nereye kaçacaksın He nereye? nereye kaçacaksın sen sen nereye kaçacaksın Sıpa Tıpa tıpa Ve aleyküm Burada bir tane daha adım öldürmüştüm üste çıkarak tamam Gitti go go go. gal yükle menlileri yükle Beş yüz gel buraya Gel buraya Lan, kaçma Kaçma Kaçma dur kaçma, kaçma kaçma Ya kaçıyor bu Çok sinirlendim Oo. Düşman düşman düşman istiyoruz Düşman düşman 434 hadi hadi 434 arkadaşlar Şu noktaya bakın Şu gösterdiğim dokunduğum noktaya bakın 534 puan Ay pardon 434 özür dilerim Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Kaçma. Bak seni bıçaklarım. Gel gel buraya. Kaçma. Kaçma. Kaçma. Kaçma. Ya bıçaklarım artık ben... Ne yapayım ya? Bıçaklarım yani. Gel buraya. Gel. Atlayacağım üstüne. Hayırdır? Nereye kaçıyorsun sen? He. Bepmiş o. Come on. Come on. Come on. Evet, acele, acele, acele, acele. Çok kişi var daha yetersiz. Al sana, al sana, al sana, 506. Gelin be, gelin be. Ben sizi de ziyaret, ben bunu ver, gelin be. A be, a be, a be, a, be. a be. Hadi gel buraya be, a be. A, a. Kafana kazanın, kafana kazanın. Al, çelik kaynağı, bu kaynağı, otursamıyorsun. Al, al, al. Öldürün bir şuradık zaten bir arkadaşlar evet 566 puanla yukarıda görmüş olduğunuz gibi yendik evet şey, gel ye gel ye evet video burada bitirelim 606 puan yaptık hatta bir dahaki skorumuz da 650 olacak diğer videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Evet arkadaşlar. Bay bay. dahaki videoda herhalde bir şöyle söyleyeyim size 5 saat mesaiydi 2 2,5 saat sonra gelir. Öyle söyleyeyim.